Yasin. vel Ey Muhammed, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. İnne keleminel murselin.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 لِتُنْذِرَ <Sessizlik> قَوْمَا <Sessizlik> onların çoğu üzerine o söz, azap, hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. İnna ja'alnâ fî a'nâqihim aghlâlen fe iyelâl azqâni fehum maqmûûn Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَهُمْ لَا <يُبصِرُون> Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ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 de mu'asaran şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazarız biz hem... <gülüyor> اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. İz اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوا مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا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 onlar şöyle dediler, siz de ancak bizim gibi insansınız, Rahman hiçbir şey indirmemiştir, siz sadece yalan söylüyorsunuz. قَالُوا رَبْبُنَا Elçiler ise şöyle dediler. Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.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 ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. O <gülüyor> lû Elçilerde uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğuruyorsunuz?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 Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. İnni izelle fi mubin. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. İnni ha mentü bi rabbikum fesme'un.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 ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi Bima ghafarli rabbi ve cealani minel mukremin ve ma anzalna ala kavmin min ba'dihi min cuddim minas sama Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik, indirecek de değildik. İnkanet illa cayha ta waḥidatan fīdahum Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Ya asratan al ı ma yestehziun. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Alem yarukam ahlak ma qablahum min al-qurun anhum la yarjouun kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Wa in kullu lamma jamiul deena mu Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. <Sessizlik> Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. وَجَعَلْنَا Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik.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 Lanike <gülüyor> takdiru'l Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Vel kamer kadderna hume nazil hatta aade'l Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Neşşemşü yenbeziyle ha entudrikel kamara ve lalleynü sâbikun ve kullun fi felekin yasbahun.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 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مَا يَرْكَبُونَ Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِذَا Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ مِنْ رَبِّهِمْ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُقِعُمَ مَلَأُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ <صادقين> Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. مَا illa اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. فَلَا يَسْتَطِعُونَ Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üfürülür, bir de bakarsın kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Eze rahman ve şöyle derler vay başımıza gelene kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı bu rahmanın vaat ettiği şeydir peygamberler doğru söylemişler İmkanet illa sayheten Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez, size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. Zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. لَهُمْ Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. سَلَامُ قَوْلًا مِنْ رَبِّ Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أيها المجرمون. Allah şöyle der, ey suçlular ayrılın bugün. أَلَمْ اَعْهَدَ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? Hadi جَهَنَّمُ اللَّتِي İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İsle hal yevme bima İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. El yevme nhtimu ala efwahihim ve tekallimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kanu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 ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ اِنْ هُوَ اِلّٰى ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. ولا مروا ان خنقنا لهم مما عملت ايدينا ان عاما فهم لها مالكون görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? <gülüyor> Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. La <gülüyor> onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler Fe la yahzunka inna na'lemu men naserun ve ma Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. Evelem yara'l-insânu ennâ min İnsan bizim kendisini az bir sudan,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 o sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O hakkıyla yaratandır. Hakkıyla kıyla bilendir. İnname emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kun Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olur verir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.